Merhabalar. Bugün sizlere 21 Haziran 2019 Cuma gününün öncelikle gökyüzü gündemini daha sonra gezegen etkileşimlerini anlatacağım arkadaşlar. Oldukça önemli bir gün. İki tane önemli gezegen etkileşimi söz konusu. Ama biz önce gün detaylarına değinelim. Daha sonra günün getirdiği diğer detayları da paylaşıyor olacağım. Ay kova burcunda güne başlıyoruz ve ayın ilk açısı Venüsle. İkizler Burcu'ndaki Venüs'e güzel bir etkileşimi var. Zorlu bir Perşembe gününden sonra oldukça maneviyatı yüksek bir cuma gününe giriş yaptığımızı belirtmek istiyorum. Burada kendimizi duygusal hissedeceğimiz sevgi enerjisinin yüksek olduğu ve birbirimize daha çok saygı duyacağımız, özellikle ikili ilişkilerde geleceğe dair güzel, ilimser bir portre çizmek adına güzel etkileşimler içerisinde bulunacağımız ve kendimizi daha iyi ve pozitif hissedeceğimiz bir güne uyandığımızı belirtmek isterim. Daha sonra öyle saatlerine doğru arkadaşlar yay burcundaki Jüpiter ile güzel bir etkileşimi var ayın. Bugün de dediğim gibi hem Cuma günü hem oldukça maneviyatı yüksek bir gün kendimizi daha iyi daha pozitif hissedeceğimiz, belki yaşamış olduğumuz olaylardan güzel dersler çıkarabileceğimiz ve şansımıza ilahi düzene, ilahi nizama güvenebileceğimiz e, açılar söz konusu diyebilirim. Zaten e, Ay kova burcundayken oldukça bütünsel bir bakış açısıyla bakarız yaşama. Yani e, sosyal olaylara, e, toplumsal meselelere daha çok dikkat çekeriz. Ve e, bu Venüs ve Jüpiter arasındaki güzel etkileşimle beraber e, Ay'ın özellikle duygularımızın e, yerini bulduğunu söyleyebilirim ikili ilişkilerde daha çok partnerimizi düşüren daha çok empati içeren bir gün olduğunu belirtmek isterim önemli işleriniz varsa özellikle şansınızı denemek istediğiniz işleriniz varsa ikili ilişkilerle ilgili atmak istediğiniz adımlar varsa bu günü değerlendirebilirsiniz oldukça güzel oldukça destekleyici bir gündür cuma günü özellikle bu zorlayıcı günlerden sonra bizleri biraz rahatlatacak bir gün diyebilirim Evet e, bu bahsetmiş olduğum açılar hemen hemen gün boyu etkili olacak açılar arkadaşlar. E, bugünün bir diğer e, önemli gündemi ise iki tane özel, önemli gezegen etkileşimi. Öncelikle e, Neptün Retrosu başlıyor arkadaşlar. Neptün Retrosu 21 Haziran 2019'da saat 17.30'da başlıyor olacak ve e, haritamızda e, artık e, hepimizin transit haritasında Birçok gezegenin, Jüpiter'in, Neptün'ün, Satürn'ün, Plüto'nun retrosuna şahitlik edeceğiz. Artık yaz dönemi resmen retrolar sürecek gibi bir şey. Oldukça kadersel, oldukça karmanın aktif olacağı bir yaz dönemi bizi bekliyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yaz Mars retrosu vardı. Mars retrosu Tabii ki kişisel bir gezegen olduğu için Mars daha etkiliydi ve yazın genelde aktif geçirmek istediğimiz için çok fazla girişimlerimizi aktivitemizi desteklemedi Burada daha çok karma ile ilgili Satürn'ün plüton'un Jüpiter'in ve Neptün'ün retrosu daha çok karma ile ilgili yani aniden gelişen hemen fark edebileceğimiz değişimler değil de kadersel bir takım değişimler getiriyor olabilir özellikle yaz aylarını kaçırdığımız fırsatlar emek vermediğimiz üstüne düşmediğimiz konular e, bunlara ilişkin emek ve çaba sarf edilmesi gereken hususları gerçekleştirmek ve değerlendirmek üzere kullanmalıyız diye düşünüyorum çünkü e, bize yaz aylarında bunlara ilişkin bir fırsat verilebilir yani bunlara ilişkin e, bir onarma düzeltme enerjisi hakim olacağı benziyor arkadaşlar Evet Neptün Retrosu bu şekildeydi ee, eğer fırsatım olursa buna ilişkin ayrıca bir video çekmek isterim Kasım ayına kadar etkili çünkü Neptün Retrosu yani önümüzdeki hemen hemen 4-5 ayı etkisi altına alacak ee, önemli bir gökyüzü gündemi ve e, tabii ki ağır hareket ettiği için etkileri de e, birden gelmeyecektir yavaş yavaş ağır ağır gelecek ve tabii ki burada gezegenlerle girmiş olduğu etkileşimler söz konusu. Biliyorsunuz Jüpiter 2019 yılının başından beri hatta 2018 yılının sonundan beri yay burcunda. Ancak yönetici burcunda olmasına rağmen tam olarak şanslı hallerini biz göremedik. Bunun etkisi balık burcunda bulunan Neptün'le sürekli olarak kare açı gerçekleştirmesiydi. Şimdi hem Jüpiter'in hem de Neptün'ün retro olup aynı açıyı gerçekleştirecek olması önümüzdeki süreçte. Ee, oldukça e, ilginç e, şeylerin meydana geleceğini göstermekte. Burada özellikle e, kadersel bir sürece girdiğimizi gösteriyor ve e, ilahi olarak e, şansımızı e, kendimiz çabalayarak oluşturmamız gerektiğini yani çok fazla e, şansımıza güvenmememiz gerektiğini gösterecek zannedersem bu süreç. Dolayısıyla burada e, çok fazla melankoliye kapılmadan biraz daha gerçekçi olarak aldanma ve aldatma enerjilerine kaptırmadan kendimizi ideal bir hayale ideal bir dünyaya kaptırmadan doğru tercihler yapmak durumundayız. Zira satürn ve plüto da retro arkadaşlar. Yani işler çok da hafif alınacak gibi değil. Neyse. Bugünlük yorumda bunlardan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Eğer zaten Neptün ile ilgili veya retro gezegenlerle ilgili bir video çekmek çekmemi istiyorsanız. Aşağıda yorumlarda lütfen bahsedin. Ben bazen çok ilgi görür diye bazı konularla ilgili videolar çekiyorum ama o şekilde beklediğim ilgiyi görmüyor. O yüzden en çok ilgi görülecek, en çok merak edilecek konuları çekmek isterim. Eğer isterseniz bu yaza ilişkin belki retro gezegenlerle ilgili bir video çekebilirim veya sadece Neptün retrosu ile ilgili. Zaten Satürn Retrosu ile ilgili bir video çekmiştim diye hatırlıyorum. E, onu da kanalımdan bulabilirsiniz. Satürn Retrosu'nun başladığı günlerde çekmiştim. Evet, e, Neptün Retrosu başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi Kasım ayı, ayının e, sonlarına kadar devam edecek bir etkileşim. Ve gökyüzünde tabii ki tekrar retro gözegen Neptün olmayacak. Oldukça e, kadersel bir süreç yazarlar hayatımızda önemli değişiklikler yaşatabilir bizlere. Şimdi 21 Haziran'a tekrar dönelim. 21 Haziran günü yine önemli bir detay olarak. Güneşin de burç değiştirmesine şahitlik ediyoruz. Güneş ikizler burcu trendini tamamlıyor ve yengeç burcu trendine başlıyor. Öncelikle tüm yengeç burçlarının doğum gününü kutluyorum. 21 Haziran'dan itibaren artık yengeç burçlarının zamanı başlıyor diyebilirim. Artık güneş yengeçteyken daha çok ev, aile, yuva konuları daha çok manevi konular, evimize, daha, evimize vakit geçirmek, evimize, evimize efor ve zaman harcamak gibi konular aktif olacaktır. Genel anlamıyla e, Yengeç Burcu'nun temsil etmiş olduğu konular, 4. evin konuları daha e, aktif bir şekilde e, hissedilecektir. Bu süreçten sonra ev seçimler, ev alıp satımları, e, gayrimenkul arsa işleri, e, atalardan, dedelerden kalan miras işleri, annemiz babamız ailemizle alakalı toplantılar görüşmeler onların gündemleri belki anne babanın hayatındaki gündemler daha çok hayatımıza yer edebilir önümüzdeki bir aylık süreç içerisinde güneşin yengeç burcu transit ile beraber artık güneş ikizlerdeki birden fazla şey düşünen zihnimiz daha çok iletişim kurmak isteyen daha çok kontak kurmak isteyen zihnimizden biraz olsun sıyrılıyoruz Ve özellikle güneş yengeç yükselen Yükseleni yengeç olan arkadaşlar açısından daha çok kendilerini gösterebilecekleri, daha çok parlayabilecekleri bir süreç olacaktır. Ve yükseleni olan arkadaşlar açısından da daha çok ilişkilere, ikili ilişkilere yoğunlaşacakları, yoğunlaşmak durumunda kalacakları bir süreç olacaktır. Evet yani e, gün genelinde oldukça pozitif. Venüs ve Jüpiter arasında güzel etkileşimler var. E, bir önceki günün e, etkilerini artık üzerimizden attığımız ve iki tane önemli gezegen e, etkileşiminin söz konusu olduğu Neptünün retro hareketine başladı ve güneşin burç değiştirdiği bir gün. Ee, arkadaşlar tabii ki etkileri uzun vadeye yayılacaktır. E, Neptün retrosunun ancak bugün başladığı için özellikle paylaşmak istedim haritanızdan. Eğer e, bu süreç içerisinde e, retro bir Neptün varsa süreçten siz daha olumlu şekilde nasipleneceksiniz diyebilirim. Evet e, cuma günün etkileşimleri bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve aşağıda videosunu çekmemi istediğiniz konuları iletirseniz çok sevinirim. Ee, diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.